Eda Hanım, bakıyorum da odanızdan çıkıyorsunuz. Evet, Transatlantiniz pek bir havalı. Bay bay o zaman. Oh, doyamadım. Ne diyordun? Bugün Alicante'ye varmak üzereyiz. Alicante'de hava biraz daha soğuk olacakmış. Bakalım kendimiz gezeceğiz. Bak şöyle şeyler var, asansörler var. Aşağı basılı mı? Evet. Tamam, yukarı çıkıyor. Bu aşağı iniyor. 5. <gülüyor> kata gidiyoruz. Merhaba. Hello, hello, hello, okay. Merhaba. Boşaldıkça alıyorlar içeriye. Check-in dolu. İçeride bize dayı kahvaltı yapacağımız yeri gösteriyor. mu dedi? tuu dedik. Bu deniz patlar. Deniz patlak eder. Ben şimdi çekerim, deniz çok patlar, Bayağı rüzgar var. Ay <gülüyor> şöyle bir başka şey oturuyor. Ben de yanına geçebilirim. Ya, miyim? tabii ki. Menümüzü veriyorlar. <gülüyor> Mesela bugün haten gibi sponeler var. Butter milk pancake yiyebiliriz. Belgian waffle. Of, waffle mu? Waffle <gülüyor> mu? Ama hemen söylememiz lazım. Evet. Yukarıda da açık, müfe açık. Ben şey istiyorum. Merhaba. Merhaba. Ne veda Ne istiyorsun? 12, Bu Evet. Bu son. Lezzetler güzel ya Allah var hmm. lezzetleri çıtır çıtır çok güzel yapıyorlar yani şey değil kötü değil lezzetler. Şimdi o şef şef kafam <gülüyor> büyük amca şef garson. Ya o, öyle diyemiyorum artık o kadar şey asildiriyor ki <gülüyor> Asaletli şey. Şu breakfast kağıtlarını kendi aldım, Mert diye bozuldu. <gülüyor> Çünkü o böyle kendisi verdi. <gülüyor> Sonra ne yaptı? Yol böyle böyle masamızı gösterecek. <gülüyor> Çok efendiler ama. Evet. evet. Çok tatlı. Çok Please. Here. user here. Çok büyük kuş gördüğünüz gibi bir tane onun pisliği getenmiş. Salat is here. <gülüyor> Greek also, cheese is here. I bring olive oil now. <gülüyor> <way>. Thank you. Güzel <gülüyor> ama. <gülüyor> <gülüyor> Bak böyle de zeytinim de var. Olay. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım annemin zeytinyağını benziyor. o kadar olamadım zaman ama. Nerede? Jos'un bahçedeki aşkıyla biliyorum. Şu an 11. kattayız, doğru mu? Evet, vivadi katındayız. Vivadi katındayız. Vivadi dinlemeye lazım. Ha burada da tabii yemek şeyleri full. Evet. Şöyle bir göz gezdirelim istersen? Tamam, evet, harika. Alicante yavaş yavaş gözüktü. Dışarıdan daha güzel çekerim. Evet, barımıza bakalım bir de. Azıcık. Şimdi barda seçenek çok. İçkiler. Ah durdur. Evet, şu an 13. kattayım. Alicante Limanı. Radarlara bak. Da. çok güzel manzara vardı da o yüzden kartımı verdi mi garson sana? ne? hayır sana getir dedim oraya bırak masaya dedim kapıcino öyle birlikte de neyse ben duymadım keşke bana deseydin takip eder misin? haa kıçı dönüyor bak o nasıl dönüyor hem de arkası bakar mısın dönüşeğine? dalgasına denk gelmesin <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde yavaş yavaş limanın içine giriyor gemi. Kaleye nasıl gideceğiz merak ediyorum. Bu arada geminin çeşitli yerlerindeki kahvehaneler. Burada bir şeyler oluyor. Burada <gülüyor> kendisiyle bir şeyler <gülüyor> burada <Serhat 'ın> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İşte buradan geçmemiz çok sıkıntı, <gülüyor> Rehber de dedi bak bütün Türkleri burada bulabilirsin dedi. Var <gülüyor> mı? Mağazalar da şeydi limanlarda kapatıyor. Açmıyor yani. Usulü öyle bu sayesinde bak yavaş yavaş artık bölüme yanaşıyor. Hola. Buenos días. <gülüyor> Puerto de Alicante. Da gemiden ayrılanlar da var, bizim evet. gibi gezmeye gidenler de var. Ee, Alicante Limanı'nda şöyle bir iniş sırası var. <gülüyor> Bakacak olursanız şöyle kalabalık. Yavaş yavaş gidiyor. Sevinç de son ana kadar son bir kokteyl daha. Bir kokteyli. Fırsat bu fırsat. Şehrimiz Alicante. 20-30 en geç diyor. Tekrar binme diyor. Ya zaten ne yapacağız ki? Yani? Gemide kokteyl içerim daha iyi yani değil mi? Evet, e, gemide... Ne yapacağız ki zaten? Direk ve şehir. Evet burası Alacanthe. Katalanlar Alacanthe der. Katalan bölgesi. Katalanıyor bölge. Turizm bölgesinin İspanya'nın başkenti Alicante. Öyle mi? Tabi. Arkadaşlar İspanya'da var. 17 tane özel bölge var. Ülkenin. Bu kale güzel gözüküyor. Onlardan biliyorsunuz Katalanlar Bayağı büyük çoğunluğu oluşturuyor. Öyle mi diyorsun? Şimdi bugün şurayı ziyaret ediyoruz. Ne var orada? Önce. Volvo Ocean Race oh. Müzesi. Burası için önemli olan. Şu gördüğünüz Santa Barbara Kalesi. Okey. Şehre hakim bir konum var. Bu arada özerk bölge dedim. Valencia özerk bölgesi. Valencia'ya biz gitmeyeceğiz ama... Yani o Valencia, Özerk bölgesinin en önemli şehirlerinden gibi birisi. gibi düşünelim diyorsun. Aynen. Okay. Limanımız zaten belli ki turizm ve ticaret için bayağı gelişmiş bir limanımız var. Evet. Arkamızda. Bu Santa Barbara'da Orta Çağ Kalesi tabii. Ona da inşallah çıkacağız vaktimiz olursa. Volvo Ocean Race Müzesi bu arada girişi bedavaymış bence. Girelim derim. Girelim. O zaman bir şuraya selfie çekelim. Hayaller Volvo Ocean Race. Gerçekler. Hayatlar Antalya Balıkçı barını Doris neredesin? Doris'le katılmak istiyorum Doris değil de arkadaki eleman o işi yapıyor. Nerede o? Kamera zor çekiyor onları. Evet ben Alicante Belediye Başkanı'nı çok beğendim, Sergio Ramos. Kendisine teşekkür ederim, gerçekten çalışıyor. Şöyle bakın ne güzel havuz yapmış, fişkiyeli değil, Pisk, piskürtmeli. Güzel duruyor. Vay be! Hayatlar, hayaller. Doris Tayfa belki bir gün katılır ha. Round the <gülüyor> world, world since 19 1973. Daha ben herhalde limandan çıkar çıkmaz. <gülüyor> <Çekilir. gülüyor> Yanlışlıkla <musun> denize <gülüyor> düşen. Şimdi bu e, benim tekne. Bunu hazırlattım. Bu yarışa katılacağım. Önümüzdeki hafta kalkıyor. Şimdi bir hafta dinleneceğim ben burada. Gelin size gemiyi göstereyim. Tarihçesini vermiş ne güzel. Boyası kötü yapılmış. Boyayı yenileteceğiz. Carlos kaptan var bizim. O söyledi. Ya biraz bakım işi var ama idare eder. Arkadaşlarımız da belki katılacaklar. Tabi. Mert'e <gülüyor> destek olmak için oradayız. <gülüyor> <gülüyor> Reising Team. Bedava girişi arkadaşlar. Müzemize gelebilirsiniz. Entrada. Vay vay vay. Allah kelimiyor. Yani. Hi. Welcome. Thank you. you like yes. So okay, thank you very much. Where are you coming from? Uh, Türkiye. Türkiye. İyi <gülüyor> günler, <İgna>, merhaba. İyi günler, merhaba. Teşekkürler. Bay bay. Hayır, şuna bakar mısın Sevinç? <gülüyor> Yani bu kendi bambaşka bir şey. <gülüyor> bakın bütün dünyayı Öncelikle Alicante, yani bu şehirden başlıyor ilk başlangıç. O yüzden büzemiz burada Lisbon'a uğruyor. Hemen Cebih Afrika Cape Town'a Oradan bakın alttan Hint Okyanusunu geçip Avustralya. Melbourn Bu benim en son geçen sene yaptığım rota Buradan çıkıyoruz Alicante'den Ben çıkamadım ben şurada diştim Şimdi Alicante'den millet <gülüyor> Lisbon'a uğruyor Ben Lisbon'u pas geçiyorum Direkt bir şeyde iki günde Cape Town'dayım ben Mert Kaptan'da Afrika. Cape Town'dan vurdum Zealand, 5 Island. dakikada geçiyorum Şuradan mesela Melbourn'a geldin ya Çok büyük bir rota Bunu tamamlayanlar zaten i̇şte az oluyor değil geçirmişti. mi? E hey, kazananlar. Ramon Karl'in ilk kazanan. En son ha en son yazdı bu 15'e kadar 2015. Hey bak gemi şey yapmışlar simülasyon. Uf dalgalar vurdu. Dubai'de yağmur. Neden böyle? Bakın şöyle olsaydı. Arkada çok şey bırakıyor. yapıyor mesela. Kare olsaydın olacaktı. Kare olsa ne oluyor bakalım? Kare olsa sıkıntı. <gülüyor> salma nedir nasıl çalışır bir mutfak nasıl olur <gülüyor> bizi <çek> de artsın, <gülüyor> <gülüyor> ama şunu, şunu be de çek onunla Bu arada kontrol kulelerinden biri bakın tam zamanlı takip ediyorlar şu anda gerçek, tekneleri gerçek yani Rotada üç takım görüyorum artık. Aynen. Ma Malitsia mı yazıyor? Tam okuyamıyorum, kusura bakmayın. Yani işin sonucunda rüzgar kolayların olsun diyoruz ve artık gidiyoruz. Şuradan da tabii ki almak isterdim ama Mert'i bir. Yerkenzi ki daha Evet, gördüm. Bu şey Uber yokmuş Alicante'de, nedense Uber olmayınca free diye bir şey var, bu da free'si. 3 dakikaya 1959 yakalı Felix dayının Toyota Corollası geliyor. Ee, böylece karşıdaki tepedeki Santa Barbara'ya çıkabileceğiz. 600 küsür Aynen. metrelerdeyim. Verin nice verdin. ayaklarımın altında. Bakın şurada arena var, boğa güreş arenası. Evet, şimdi kalenin tepesindeyiz. Kalenin tepesinde Likya mezarı yok. Burası orası değil. Baştan <gülüyor> baştan al. Baştan al. <gülüyor> Hey Alicante kalesinin girişi bedavaymış. Ay buradan atlarsan değil ama. Evet. Bu arada 9 euroya şarap ve tapas tadımı varmış. Yani tadım dediğim bundan yemek olacak zaten. Çekmiş ya yatmış sabah. Evet, şimdi şuradan, şuradan gidiyoruz. Artık. Şöyle gidiyorsunuz. Evet. Plaj var. Vay. Aşağıda. Hey, çok güzel bir yer burası. Ben Alicanti'ye yerleşeceğim arkadaşlar. Karar Aa, Liman da güzel. Mert bana şuradan ev alacak. Aynen. Düşünsenize. da bu kale yani çok bayağı zor fethedilir. Ayrıca da yenilmez armada da buralarda dolaştığını düşünün. Uf yani. Eski bakın orijinal ortaçağ merdivenleri. <gülüyor> Kapının girişine geldik. Şimdi kalenin üstüne çıkacağız. Al. Aa, arkası da güzel. Şurada iki tane karşıda bir şeyler var. Latinle Arap karışımı. Diyorsun. Bizim Roma kaleleri Anışıl'a gel geldik. Selçuklu kalesi değil yani. Evet. Aa, bak dayılar kavga ediyor. Ha, evet. Şovalleler var. Arbaletlı hamza oradayım. Yani. Santa Barbara kalesi. Pardon ne bakalım? Sans, Hadi bakalım bu ne yapmış? Burada gemilerden çıkanlar var. Klasik. Şu şey çok güzelmiş. Burcun ucu. Burada benim dayılar var. Kavga etme oğlum, kavga etme. Hayır neden? Yapma. Yapma dayı. Çalış kalkan olmuyorlar. Gerçekten inanmayın. Evet ha topat. Koş yılan topu patlat. Gelene geleni vur. Msc gemisini batır lirik kayıp. <gülüyor> Bu nereye? Patlatır. E burası şey ya, bildiğin beton şehir ya. Çek bakalım onu. Çekeceğim bir dakika. Şöyle bir bakalım da. Şu an şu uç neymiş mesela? Cabo de la Huerta. Şuradaki uç. Üçünde zaten deniz simerleri var. Böyle anlatmış burun. Dağların isimlerini vermiş, kuleyi vermiş. Şehir zaten bu Buradan Alicante Belediyesi'nin Tebriklerini geri aldım. Çünkü bir tane İngilizce açıklama yok mu yani? Ben şimdi şu an nasıl yapacağım? For favor. For favor. İngilizce for favor. <gülüyor> <gülüyor> Tam çektim. <gülüyor> Burada İngilizlerin burayı nasıl yerle bir ettiğini anlatıyor. Bak evler evler. Sonra kaç tane evi 400 tane. Ya şu frenk yemişine bayıldım ya. Kocaman ağaç olmuş vallahi. Şunlar da kızarmış ha. Koparıp yesem ne olur. Evet şimdi kale turumuzu bitirdik. Estas Plantas, Estan dos. Ee, artık aşağıya Eski şehri gezmeye devam edeceğiz. Santa Maria Bazilikasındayız, burası artık Alicante'nin en önemli bazilikalarından. Burada galiba büyük bir katedral yok ya da ben ismini almadım tatlı gözüküyor. Anladım, kapalı galiba hmm. Önünde de bir tane barı var. <gülüyor> Okuyup bakacağız. Anlat hocam. 15. 14. yüzyıllara yani orta çağ dayanan bu bazilikamız bir cami üzerine inşa edilmiş. Araplardan elde ettikten sonra demek ki yapmışlar. Rokoko ve gotik stil. Katalan evet. Katalan mimarisinin tam bir örneği. Çok güzel. Maşallah. İşte Saat de var. Güzel. Evet yavaş yavaş gidebiliriz o zaman. Sağdan sağdan. Bu arada kafesi de var şöyle. Restoran yada. Evet çan öttü. Aha ötüyor. bu şehir mi be güzel ötüyor ya ha Aa, kapandı <gülüyor> <gülüyor> biz Giresiye kapandı kendi güzel çeşme var. Ha saat çok güzel gözüküyor. Bak bak. Arkası çok güzel gözüküyor. Şöyle güzel bir meydan var. Sinema faz meydanında hep işte payılacılar, Evet, evet. Belediyenin hemen arkasında merak edenler. Bu da oturabiliriz diyor işte. Evet, şurada Şirin mi şirin. Burası artık yeni şehir. Bu da liman. Bu anne ağacı göstermek istiyorum arkadaşlar. Aslında bu uzak doğudan gelen ağaç. Anma büyük ya. Apartman kaplamış gibi. Evet. Maymun çıkmaz ağacı var. Şu yakınından bir kökünü göstersene bize. Çok güzel var kökleri. bir değişik duruyor. Çok büyülü bir ağaç. Kökleri gittikçe büyüdükçe dışına dışına çıkıyor. Hakikaten değişik. Şeye baksana bak. Ayağına bak. Resmen bu eli ayağı var. Ayağı çok görüyorduk evet. ama burada bir değişik. <gülüyor> çok mevsimde de olması enteresan tabi. Bayağı. Bak kökleri çok acayip. İspanyol şalı alan sevinci görüyorsunuz Tabii ki yani buraya kadar gelmişken bunlardan almış filmlerdeki gibi <gülüyor> ler var. Sandviçler var. güzel de tatlılar var. Pasta kekler var. Ondan sonra bu geminin kıça, en arkası tapizlacı. <gülüyor> Şuan 11. dakikada geldik. Hava gayet sebep serin. Çok bozuk. Buz gibi hava. Feci esiyor. Oh, Akdeniz açıkları. Güvenlik için briefing almaya geldik su punto de reunión donde se les proporcionará un chaleco salvavidas de repuesto. Si esto es estación, en caso de emergencia... Facciamo così, vi lascio Ciao papà, cucù Sava, sava, buon suor Qui, hai, security Qui dis... Ciao madam Vi lascio fino alla fine, quando torno E dico italiani, mi raccomando So, let's see, please and gentlemen